Merhabalar 18 Mart 2022 tarihinde Başak Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Bu videoda bu dolunayın açılarını etkilerini değerlendireceğiz sizlerle birlikte ve burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Kanalımla ilk defa karşılaşan arkadaşlar varsa, abone olarak desteklerini gösterirlerse veya henüz abone olmayan arkadaşlar varsa yine destek olurlarsa çok mutlu olurum. Ee, ve aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden abone olan, beğenen, yorum yapan herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bakalım 18 Mart tarihinde sabah saatlerinde Ankara saatiyle saat 10.18'de meydana gelecek olan dolunayın açıları, etkileri nasıl ilerleyecek? Öncelikle 2022 senesinde 27 derece yine oldukça ön plana çıkan, sondan bir önceki adımı gösteren bir etkileşim taşıyor. 2022 senesi bu anlamda oldukça önemli ve karmik bir sene arkadaşlar. E, bu dolunaya baktığımız zaman da e, özellikle Lilit ve Neptünle sert etkileşimler oluşturduğunu, e, bu dolunayın Plüton'dan almış olduğu destekle ve Kuzey Erdüğüm'den almış olduğu destekle çok kadarsel bir dolunay olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Dolunay A'nın haritasına baktığımız zaman 9 derece ikizler burcu yükseliyor. İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür'ün ise haritanın 10. evinde Balık Burcu'nda olduğunu görüyoruz ve Jüpiter'le oldukça yakın bir kombinasyonda. Burada Merkür'ün Balık Burcu formunda olması ve özellikle yükselen noktasına kare görünüm yapması alacağımız kararlarda, atacağımız adımlarda çelişkiler olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. İki seçenek arasında kalabiliriz, kafamız karışık olabilir, odaklanmakta problem yaşayabiliriz. Birden fazla seçeneğin veya kafa karışıklığının getirmiş olduğu bir ikilem durumu hakim olabilir bu dolunay esnasında. Zaten değişken burçların hakimiyeti oldukça ön planda. Bu da e, bilhassa e, seçenekler arasında kaybolmayı, adapte olmaya çalışırken fokuslanamamayı, odaklanamamayı göstermekte. E bu durumda e, Merkür'ün balık burcu e, etkileşiminden mütevellit biraz kafa karışıklığına sebebiyet verebilir veya bizi illüzyonlara sevk edebilir. E, dolayısıyla gerçekçi olmak, ayaklarımızın yere sağlam bastığını hissetmek her zamankinden daha önemli olacaktır bu dolunay esnasında. Burada 10. ev konularının da ön plana çıktığını görüyoruz. Yani geleceğimizle alakalı kararların alınacağı. Önemli kişilerin, devletlerin, devlet yöneticilerinin, bunun yanı sıra hükümetlerin, ülkelerin söz sahibi olacağı, burada birden fazla seçenek veya birden fazla konu arasında bir tercih yapılmasının gerekli olacağı, ancak bu konuda belirsizliklerin hakim olduğu bir süreçten de bahsediyoruz. Tam karşıda Neptün Güneş kavuşumu bulunmakta Dolunay'ın karşısında 5. ev ve 11. ev vaksının tetiklendiğini görmekteyiz. Aynı zamanda 1. evdeki Lirit de kare görünüm yapan tek kare açık kalıp oluşturan bir Dolunay'dan bahsediyoruz. Bunun özellikle gerçek hayal veya ideal olan olması gereken veya mevcutta olan arasındaki çelişikleri gösterdiğini ifade edebiliriz. Neptün dilit karısına baktığımız zaman burada arkadaşlar bir takım kandırmalar, kandırılmalar, illüzyonlar, aldanmalar, aldatmalar söz konusu olabilir. E, çünkü biraz e, görünenin arkasında aslında farklı boyutlarında olabileceğini ifade eden yerleşimlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizi biraz sarsabilir bu dolunay. E, her şey ortaya Tüm çıplaklığıyla serilmeyebilir. Birden fazla alternatif, birden fazla cevap, birden fazla seçenek olabilir. Ve e, burada bir e, aldanma durumu, aldatma durumu da hakim olabilir. E, aslında Lilith tabii ki bizim e, biraz şeytani tarafları gösteren bir astroid olduğu için burada bir takım sinsi planların yapıldığını da söyleyebiliriz. Özellikle e, ülkeler, halklar ve toplumun, toplumun geleceği adına görebilirsiniz. Ortada gözüken ne varsa bunun bir de arka planında farklı art niyetlerin olma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ee, belki de Rusya Ukrayna Savaşı ile alakalı bu tarz çözüm yolları bulunacak olsa da tam netliğe kavuşmayacak. Veya netliğe kavuştuğunu düşündüğümüz esnada aslında görünenin arkasında puslu başka art niyetler veya başka niyet tohumları atılmış olabilir gibi de gözüküyor açıkçası. Burada e, bu donla yağının Hangi sabit yıldızın aktif olduğuna baktığımız zaman Alkaid sabit yıldızının aktif olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada Alkaid sabit yıldızı özellikle savaşla ilişkilendiriliyor, doğal felaketler ve savaşlarla yani kolektif enerjilerle ilişkilendiriliyor. Ee, Tabi burada bir güneş tutulması bir ay tutulması olduğu zaman büyük bir dua olayı veya büyük bir savaş anlamını içeriyor. Ee, Dolunayın burada olması da özellikle gerilimin e, tırmanacağını göstermekte. Ee, burada doğal afetler toprağın kaybı ekimlerin kaybı yaz ölümden ve kayıptan sonra tutulan yaz anlamına da gelmekte. Bu sabit yıldıza baktığımız zaman özellikle ciddi bir yaz sürecinin olacağını gösteriyor. Ancak e, tam derece e, arayışında olduğu için e, yine de sabit yıldızlarda birkaç derecelik orplar e, bazen bu etkiyi tam doğurmuyorlar arkadaşlar. E, o nedenle e, bunu odaklanıp e, kolektif ölümler, kolektif yaslar şeklinde yorumlamamak lazım ama yine de e, bir derecelik bir orplada da olsa yakın olduğunu unutmamakta fayda var. Beklenmedik bir olay, beklenmedik bir kayıp, ani kayıp getirebiliyor. Ay burada olduğu zaman özellikle kadınlar, e, dişil enerji, yaratıcılıkla alakalı e, etkileşimler getirecektir. E, duygusal bir süreçte olacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Parlak bir yıldızdır, arkait sabit yıldızı ve Mars doğasına sahiptir. E, dolayısıyla burada Neptünle Karşı karşı oluşu bir hayal kırıklığı durumunun sürecinde tetikliyor olabilir. Dünya üzerinde önemli ve derin bir etkisi olacağını söyleyebiliriz. Bu sabit yıldızın küresel felaketler, savaşların ortaya getirmiş olduğu yaslar, intikam sahibi yine bu yıldızla beraber söz konusu olacaktır. Kontrol mekanizması ve kısıtlamalar ön plana çıkarken çalışanlardan intikam almak. Ve çalışma, zanaat ticaretle alakalı konular dostalaşmak adına da kullanılabilecek bir sabit yıldızdır. Burada ilahi sistem ve yaratıcı ile olan bağlantı özellikle bu dönemde yapılacak eylemlerin... Büyük karma yaratabileceğini gösteriyor. Önemli bir rol yüksek bir mesaj içeren bir sabit yıldızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Neptün-Nilit bağlantısıyla beraber her kim aldanma ve aldatma sahikiyle e, kapılar arkasında farklı planlar kuruyorsa bunun büyük bir karma yaratacağı e, ve... E, Ilahi olarak bu konunun doğrudan ele alınacağını da ifade etmekte fayda var. Mutlaka alınacak kararlarda, atılacak adımlarda ahlaki izleminin ve etik değerlerin korunması ve muhafaza edilmesi gerekiyor. Ruhsal yönümüzü ön plana çıkarmak ve bu kolektif tanık içerisinde felaketlerle beraber kendi ilahi tarafımızla yüzleşmek oldukça önemli olacaktır dolunay haritasında biraz huzursuzluk getiren şüpheli durumlar getiren enerjiyi serbest bırakmakta zorlanacağımız kontrol halinde olmak isteyeceğimiz kendimizi güvensiz hissedeceğimiz güvensizliğe teşvik edecek bir sabit yıldızdır kontrol edilmesi gerekir çünkü öfke patlamaları ve intikam sahilinin bu duyulan yazla beraber ortaya çıkması da mümkündür arkadaşlar arkadaşlar Keder ve acıyı da yine bu sabit yıldızla beraber ilişkilendiriyoruz. Ve e, tabii aynı zamanda baktığımızda ticarette başarı, şans, zenginlik, servet getiren, cesaret ve güç getiren bir sabit yıldız olduğunu da söyleyebiliriz. Bu anlamda bireysel haritalarımızda e, bu şekilde olumlu özelliklerini çalıştırmak adına etik ve ahlaki değerlere ne kadar uygun davranıp davranmadığımızı e, gözden geçirebiliriz. Evet, e, ufak bir <gülüyor> felaket aldığından sonra tabi sabit yıldızlar genel itibariyle e, arkadaşlar e, sert etkiler barındırıyor, sert kehanetler barındırıyor. Ancak ben de ara sıra dolunay ve Yeni Aylarda bunlara değinmek istiyorum. E, bu tarz talepleri olan arkadaşlar için. Ancak tüm bunların yanı sıra Kuzey Erdüğümü, Plüto ve Ay arasında muhteşem bir toprak üçgeni oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada özellikle topraklar. Ee, devletler ee, onun yanı sıra e, yeni fikirler yeni bakış açı ruhsal anlamda genişlemek değişmek sezgisel ve spiritüel alanda genişlemek ki şanslı evlerde meydana gelecektir bu etkileşimler ee, uluslararası konular çocuklar annelik ebeveynlikle alakalı gündemler ruhsal anlamda derinleşmemize yarayacak şifalanmamıza yarayacak bir takım bilgiler edinmek adına da çok şanslı bir süreçte olacağımızı söyleyebiliriz Gizli ilimler, spiritüel konular, çocuklarla alakalı gündemler açısından çok şanslı kadersel bir dönüm noktası var. Burada bizi hayatta tutacak, bizim hayattan zevk almamızı sağlayacak bir takım sebeplerin ortaya çıkacağı ve ruhsal anlamda ne kadar zorlu bir süreçten geçersek geçelim aslında dönüşüm gücünü kendi içimizde bulabileceğimiz ve bu dönüştüğümüz yerin aslında bizim kadersel planda ilerlememiz gereken bulmamız ve keşfetmemiz gereken alan olduğunu gösteriyor. Maneviyata her zamankinden daha fazla sığınacağımız. Dini değer yargıların, manevi değer yargıların, ahlaki ve etik değer yargılarının her zamankinden daha fazla önemli olacağı bir süreçten bahsediyor olacağız. Bu anlamıyla e, maddi menfaat elde etmek, büyük riskler alarak e, yatırımlardan büyük paralar kazanmak, geçmişteki kayıpları telafi etmek, özellikle bilmediğiniz yerlerden kazanç sağlamak adına da güzel bir desteği olacaktır e, bu Dolunay haritasının. Tabi Lilith, Neptün ve Ay arasında, Dolunay arasında meydana gelen bu yerleşim özellikle burada geleceğe dair atacağımız adımlarda gerçekçi olmamız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Aşırı iyimser bir tavır, aşırı pozitif bir tavır bizi yanlışa doğru sürükleyebilir, yanlış kararlar almaya sevk edebilir. Bu nedenle elimizdeki donelerin, yeteneklerimizin, şartlarımızın veya koşullarımızın bizi maksimum noktaya nasıl getirebileceğini ve bu maksimum seviyenin noktanın ne olduğunu doğru tespit edebilmemiz gerekiyor. Aksi halde hayal kırıklıkları yaşatabilir. Bu noktada bilansa sosyal çevre, arkadaşlıklar, iş ortamındaki dostlukların bir takım aldatmaca enerjilerine hakim olabileceğini Dolayısıyla burada aslında kendi yaratıcı gücümüze güvenerek bir yola çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Yani bize bir takım vaatlerde bulunan, sözlerde bulunan kişilere değil de kendi yaratıcı ve yaratım gücümüze fokuslanarak... E, ilerlememiz daha yerinde olacaktır arkadaşlar. Kuzey düğümünün 12. evde bulunması özellikle sağlık ve şifa alanında da önemli bir sürecin bizi beklediğini gösterirken sahip olduklarımıza şükretmenin kıymetini ve e, aslında geçmiş kayıplarımızın bizi ne kadar büyütüp geliştirdiğini fark etmemizi sağlayacağında ifade eden bir yerleşim. Şans noktası ise tam olarak alçalan noktasıyla kavuşuyor arkadaşlar. Bu da özellikle Eşimizin, ortağımızın, karşımızdaki muhatabımızın bize ciddi maddi manevi şanslar sunacağını, bu konunun belki de bugüne kadar alışık olmadığımız bir teklif olsa da bize büyük faydalar sağlayacağını, bizi şifalandıracağını, iyileştireceğini gösteren, belki doğru danışmanla tanışacağımız, doğru kişilerle muhatap olacağımız, doğru avukatları bulacağımız bir sürecin içerisinde olacağımızı da göstermekte. Evet başak dolunayının etkileri bu şekildeydi şimdi bakalım 12 burcu bu dolunayda neler bekliyor ben hemen koç burcuyla başlıyorum merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar başak burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın 6. evinde etkili olacak 12. evde Jüpiter, Neptün ve Güneş'in etkileşimi özellikle sezgilerinizin çok artacağı, geçmişle alakalı farkındalıklara ulaşacağınız, bazen rüyalarınızın, sezgilerinizin, aldığınız ilhamların çok aktif olacağı, manevi enerji ile bağlantıda olacağınız bir süreci işaret ederken bir taraftan da bir düzen inşa etmek, bir düzen kurmak adına bir takım hamleler e, yapıyor olacaksınız. Burada özellikle sağlık problemi yaşayan koç burçları varsa bunun çözümü adına bazı e, yollar deneyebilir ve çözüm yolları bulabilir. Bunun yanı sıra kariyer hayatınızla alakalı ve bağlantılı olarak da güzel başlangıçlara imza atabilirsiniz. Umarım keyifli bir dolunay olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Başak burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Ve 11. evde güneş, neptün ve jüpiter etkileşimiyle beraber özellikle umutlar, hayaller, hedefler noktasında bir takım farkındalıklara ulaşacağınızı söyleyebiliriz. Aşk hayatınızla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Yatırımlarınız ve parasal konular, kariyer gelirlerinizle alakalı artık bir şeyleri değiştirme ihtiyacı hissedeceğinizi düşünüyorum. Burada Oğlak Burcu'ndaki Plüton'un desteğiyle birlikte özellikle yeni bir bakış açısı geliştirmek, yeni bir yaşam yolu tercih etmek adına da fırsatlar yakalıyor olacaksınız. Kendi benliğinizi ortaya çıkarmak adına, Yeni düşünceler, yeni kalıplar, yeni disiplinler elde etmeye başlayacağınız bir süreçtesiniz. Umarım keyifli bir dolunay olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar Başak burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak 4 ve 10 ev aksı özellikle köşe noktalar tetikleniyor olacak burada ev yuva aile hayatınız yaşadığınız yer Konfor alanınızla alakalı bir takım tamamlanmalar kapanışlar ve karar süreçleri tetiklenebilir ve Tam karşıda 10. evde Güneş, Neptün ve Jüpiter kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı bir karar alma noktasında size bir takım mesajlar gönderiyor. Özellikle üstleriniz, otorite konumundaki kişiler belki ebeveynlerinizden alacağınız mesajlar artık yeni bir düzen inşa etmeniz gerektiği noktasında size uyarılar getirebilir. Plüton'un buradaki desteği özellikle maddi anlamda bir arayış içerisindeyseniz, bir destek arayışı içerisindeyseniz, belki bir yatırım için, belki kariyerinizle alakalı bir değişim için bu destekleri güçlü bir şekilde görebileceğinizi ifade ediyor. Umarım güzel bir dolunay süreci olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Başak burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Bu dolmaya baktığımız zaman özellikle haber ve iletişim trafiğinin aktif olacağını, yeni fikirler, yeni kararlar, yeni anlaşmalar ve sözleşmeler gündemleriyle meşgul olacağınızı söyleyebiliriz. Tam karşıda 9. evde Güneş, Neptün ve Jüpiter'in etkileşimi özellikle yeni bir ülkeye taşınmak, hukuksal bir gündemin peşinden koşmak, yeni bir arayış ve yeni bir fikir, felsefe ve inançla alakalı gündemleri tetikleyecek gözüküyor. E, Plüton'un burada 7. evinizden güzel bir desteği olacak. Özellikle bir ortaklık, evlilik gündeminiz varsa bu konuda e, Plüton'un desteğiyle beraber partnerinizden, muhatabınızdan ciddi bir destek görebilirsiniz. E, bunun yanı sıra baktığımız zaman özellikle gelecek rotanızı çizmek adına bu dolunayın etkili olacağını söyleyebiliriz. Yeni fikirlere, yeni bakış açılarına ve yeni bir yaşam yolculuğuna doğru hayatınızı çizmek.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 Başak Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Özellikle parasal konular, harcamalar, bütçe dengesi bu dolunayla beraber ön plana çıkacaktır. Tam karşıda 8. elinizde Güneş, Neptün ve Jüpiter var. E, elinizde bir toplu parayı girişi söz konusu olabilir sevgili Aslan Burçları ve bunun akabinde büyük bir harcama da yapabilirsiniz. Veya bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Bir kredi ödemesi veya bir e, borç, SGK, primi, tazminat gibi konular varsa bunların neticeye kavuşacağı bir süreçten bahsetmelisiniz. Ediyoruz. Aynı zamanda kendi değer algınızla alakalı da bir farkındalık süreci söz konusu olacaktır. Plüton'un bu dolunaya desteği var. Bu destekle birlikte özellikle 6. ev konularında iş hayatınız, sağlığınız ve düzen rutin alanında belki sizi mesleki anlamda daha üst noktaya taşıyacak yeni iş girişimlerinde bulunabilirsiniz. Belki pozisyon değişikliğine gidebilirsiniz sevgili aslan burçlarım. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Başak dolunayı burcunuzda meydana geliyor. Haritanızın birinci evinde etkili olacak. Bu noktada özellikle kendinizle alakalı büyük bir farkındalık sürecine varacağınızı söyleyebiliriz. Tam karşıda yedinci evinizde Güneş, Neptün ve Jüpiter özellikle ikili ilişkilerin bu dönemde oldukça hayatınızda önemli olacağını göstermekte eşiniz veya partneriniz belki de ortağınızın etkileşimi çok destekleyici görünebilir ve bu konuda belki de bir ilişkinin gidişatı hakkında karar almanız gerekebilir sevgili Başak Burçları. Plüto'nun e, bu noktada desteği olacak. Plüto 5. evinizden bu dolunayı destekliyor olacak. Bu da yeni aşk isteyen Başak Burçları için özellikle ciddi bir birlikteliğe adım atabileceğiniz yeni bir aşk potansiyelini getirebileceği gibi evliliğinizi bir çocukla taşı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 Bu dolunaya baktığımız zaman özellikle ruhsal dünyanıza yöneleceğiniz, biraz daha iş dünyanıza fokuslanacağınız bir süreç söz konusu olacaktır. Bu etkiyle beraber özellikle 6 ve 12. ev aksların hareketleneceğini görüyoruz. 6. evde e, toplanan Güneş, Neptün ve Jüpiter e, iş hayatınız, sorumluluklarınız ve düzen, rutin anlayışınız, belki de birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı önemli süreçleri tetikleyecektir. Belki de bu noktada sizin de bir takım özveri ve fedakarlıklarda bulunmanız icap edecek bu dolunay enerjisiyle birlikte sevgili terazi burçlarım. Plütonun 4. evden bu dolunaya desteği özellikle yeni bir düzen inşa etmek, yeni bir rutin oluşturmak, belki konfor alanınızı yeniden sağlamlaştırmak adına bir takım değişikliklere gitmeniz gerektiğini göstermekte. Umarım güzel bir dolunay süreci olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Başak burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın 11. evinde etkili olacak. 11. ve 5. ev aksın hareketli olacağı. Özellikle sizi heyecanlandıracak haberlerin, gelişmelerin, aşk hayatınızın, varsa çocuklarınızın hayatında yaşanacak gelişmeler önem arz edecek gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra yatırımlar, hedefler, umutlar ve hayaller alanında ciddi bir destek var. Plüto 3. evden güzel haberler alabileceğiniz, güzel anlaşmalar yapabileceğiniz, güzel teklifler ile karşılaşabileceğiniz bir süreci tetiklemekte İçiniz kıpır kıpır olacak. Yeni bir e, umuda doğru gittiğinizi hayal edeceksiniz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yerler ve yükselen burcu yay olanlar. Başak Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 10. evinde etkili olacak. Haritanızın tepe noktasında etkili olacak. Bu Dolunay'a baktığımız zaman 4. ve 10. ev aksının aktif olacağını görüyoruz. Bu etkileşim özellikle kariyer hayatınız ve geleceğinizle alakalı, bunun yanı sıra ev, yuva ve konfor alanı dengenizle alakalı önemli dinamikleri tetikleyebilir. Burada Plüton'un ikinci evden desteği özellikle yeni iş arayan yay burçlar adına güzel gelişmelerin olabileceğini ifade ediyor. Kendi değerinizi bulmak, ait olduğunuz yeri keşfetmek adına güzel etkileşimlere açık olacaksınız sevgili yay burçları. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Başak Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 9. evinde etkili olacak. 9. ev konuları yeni inançlar, yeni bilgiler, eğitimler veya yurtdışı hukuksal konularla alakalı gündemler zihninizi meşgul edecek. Burada burcunuzdaki Plüton'un desteğiyle beraber özellikle yeni bir yola girdiğinizi, yeni bir bakış açısına doğru evrildiğinizi fark edebilirsiniz. Yeni bilgiler elinize geçiyor sevgili oğlak burçları. Belki de bir seyahat gündemi, bir yer değişikliği veya çevre değişikliği gündemi e, bu donlarla beraber enerjinizi değiştirebilir. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Başak Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 8. evinde etkili olacak bu etkileşime baktığımız zaman özellikle ortaklaşa parasal konular bu meseleler gündeminizde zihninizi meşgul edecek gözüküyor kaynaklarınızı gözden geçireceksiniz bu etkileşimle beraber gelir gider dengenizi yeniden oluşturmaya başlayacağınız geçmişte hem maddi hem manevi olarak kaybettiklerinizi tolera etmek adına yeni bakış açıları benimseyeceğiniz bir süreç karşınızda olacak biraz derinleşiyorsunuz rüyalarınız ve sezgileriniz oldukça aktif bu dönemde bir takım mesajlar alabilirsiniz sevgili kova burçları. Umarım keyifli bir süreç olur. Sizin adınıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Başak Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay. Haritanızın 7. evinde etkili olacak. Güneş, Neptün ve Jüpiter kavuşumu özellikle 1. evinizde her zamankinden daha rahat, daha özgün, daha mistik hissedebilirsiniz kendinizi. Sanatsal projeleriniz varsa, orijinal ve yaratıcı fikirleriniz varsa bunu partnerinizle, ortağınızla, muhatabınızla paylaşabileceğiniz, ikili ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar alanında e, net kararlar almaya çalışabilirsiniz. E, meyledeceğiniz bir süreç olacak. Plütonun 11. evden desteği özellikle bu ortaklığın bu evliliğin geleceği hakkında güçlü dinamikler hissedebileceğinizi de gösteriyor. Belki yeni bir ilişkiye ve güçlü bir ilişkiye başlıyorsunuz sevgili balık burçları. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.